Bu 2 2 matrisin çarpmaya göre tersini bulmaya çalışalım. Bir matrisin çarpmaya göre tersini almak zaten sadece 2e2 2 bir matriste zevklidir. Daha büyük matrislerde bu işten bayağı sıkıcı oluyor. 2e2 2 matrisin tersi eşittir 1 bölü matrisin determinantı çarpı ek matris. Yine çok havalı laflar ediyoruz ama 2e2 2 bir matris için bu işi yapmanın, bu işlemi yapmanın hiç zor olmadığını şimdi anlayacaksınız. Öncelikle matrisin determinantının ne olduğu hakkında düşünelim. Daha önce bunu gördük. İki köşegen boyunca işlem yapıyoruz. Yani 3 çarpı 2 eksi, eksi 7 çarpı 5. Burada 1 bölü 3 çarpı 2 eksi, eksi 7 çarpı 5 diyeceğiz. Ve şimdi A'nın ek matrisi. A'nın ek matrisini bulmak için, köşegen üzerindeki bu iki elemanın yerlerini değiştireceksiniz. Yani 2'yi 3'ün yerine, 3'ü de 2'nin yerine koyacaksınız. Buradaki 3 buraya gidecek ve şu 2 de şuraya gidiyor. Sonra da bu iki elemanın eksilisini alıyorsunuz. Bunun eksilisi eksi 5. Bunun eksilisi de artı 7 olur. Yani bu eşittir 1 bölü 3 çarpı 2. 6 ve eksi 7 çarpı 5, yani eksi 35. Ama burada, yalnız burada artı olduğu için artı 35 olur. 6 artı 35 de 41 eder. Yani matrisin determinantı 41. Ne dedik? 1 bölü determinant çarpı ek matris olacak. Çarpı 2, eksi 5, 7 ve 3. Ve sonuç olarak şu matrisi elde ettik. 2 bölü 41 eksi 5 bölü 41. Elemanları 1 bölü 41 ile çarpıyoruz. 7 bölü 41 ve 3 bölü 41. Ve cevabı bulduk.